Evet arkadaşlar 27 Ocak Pazar 2019 videosuna ikinci videomuz bu. Hoş geldiniz. Yine 3 tane maç seçtik. Toplam 16 kupon. 16 kuponda, 2 kuponda tutabilir, 1 kuponda tutabilir. Bir kupon tutarsa verdiğiniz parayı zaten fazlasıyla alırsınız. Pardon, verdiğiniz parayı çıkarırsınız. 2 kupon tutarsa da verdiğiniz paranın fazlasını alırsınız arkadaşlar. Şimdi ben burada 16 kupon veriyorum arkadaşlar. 16 kuponda 3 maç veriyorum. Siz bu 16 kupona bunun aynısını oynayıp ya da benzer kendi seçtiğiniz maçları oynayıp iki tane daha maç ekleyeceksiniz. Üstüne basa basa söylüyorum bakın. Üç maçı veriyoruz. iki maç ekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz maçlardan. Şimdi 21 Ocak e, ispatını yapalım. 21 Ocak 2019 Pazartesi günü. bakın, yine böyle 16 kupon yapmıştık. 16 kuponda 1-2 ikinci kuponumuz. Bakın yuvarlak içinde hemen yukarıda e, yuvarlak içine aldım. 525-555-523 maçlar tutmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya 2 maç eklediyseniz oynayanlar varsa 2 maç tutturanlar parayı aldı arkadaşlar. Önemli olan az para kazanmak sürekli para kazanmak. Verdiğimiz parayı almak. Sürekli kazanıp az para kazanmak daha mantıklı. Çünkü o zaman çok fazla cebimizden para çıkmamış olur. Şimdi bakın arkadaşlar devam edelim. Şimdi bu X8 kuponumuz. X8 kuponumuzda 150, 147, 156'yı seçtik. 1-2-1-2. Yani 1 ve 2 ihtimallerine girdik. Niye? iki maça böyle girdik. Çünkü bir maçın berabere bitme olasılığı %10-15 ama %80 civarında da 1 ya da 2 bitiyor arkadaşlar. Bunu kullandık. İlk 8 kuponu oynadık. Ee, sonuna kadar izleyin. İkinci 8 kuponda da bunu sağlamasını yapacağız. Şimdi bakın 150'ye 1-2 dedik. Yukarıya birin satıra bakın. 151-151-151-151 4 tane 1 yazdık. Altına birin satır devamına 152, 152, 152, 152 yazık altına bakın arkadaşlar. Yukarı çıkın ikinci satıra. 1, 2 dedik yine 147'ye. 147, 1, 1, 147, 2, 2. Altına elin arkadaşlar ikinci satıra. 147, 1, 1, 147, 2, 2. Bunu da yazdık. 156'ya alt ve üst dedik. 156 kaçmıyor zaten cebimizde. Üçüncü satıra bakın. 156'ya bir alt bir üst dedik. Üçüncü satır devamında yine 156'ya bir alt bir üst dedik. Üçüncü satı devamında 6 600 156'ya 6 tekrar 6 Bir alt bir üst dedik. 8 kupona birden. Şimdi bu ilk 8 kuponumuz. Şimdi ikinci 8 kupona geçiyoruz. Yine amaçlarımız aynı. Bakın. 150 147 156 arkadaşlar. Şimdi burada da e, toplam gol üzerinden ikinci 8 kuponu oynadık. E, gördüğünüz gibi iki kupon tutma ihtimali çok yüksek arkadaşlar burada. Unutmayın. 16 kupon. 2 tane maç ekleyeceksiniz. E, bu 16 kuponun Banko hepsine birden. Şimdi ikinci sekiz kupona geçtim. 150. 2-3-4-6 gol girdik. Bakın. 150. 2-3 gol. 2-3 gol. 2-3 gol. 2-3 gol. Üste Birinci satır. 6-1'in satır. Devamına bakın. 150. 4-6-4-6-4-6 4-6 girdik. 147'ye bakın. 6'a. 2-3 ve 4-6 gol giriyoruz yine. 147 2-3-4-6-2-3-4-6 gol. Bakın ikinci satırı gördünüz. Alta indik ikinci satır devamına. 2-3-4-6-2-3-4-6 yan yana yazdık arkadaşlar. En alta indik üçüncü satıra. 156 alt da üst dedik ya. İki tane alt yan yana iki tane üst. Bakın bir üçüncü satıra bakın üstte. Şimdi alta gelin üçüncü satır devamına bakın alt tarafa. 156 alt alt 156 üst üst. Bu şekilde 16 kuponu doldu. Toplam yukarıdan aşağıya birinci, ikinci, üçüncü kupon diye yazıyor. 8 önceden anlattığımız sekiz de bu 16 kupon. Bunu aynen oynayın arkadaşlar. Veya seçtiğiniz başları bu şekilde formülize edin. Fakat aynısını oynadığınızda ya da formülize ettiğinizde kendi maçlarınızı 2 tane daha maç ekleyeceksiniz. Ganyanı düşük de olabilir arkadaşlar. Fark etmez o. Düşük de olsa yine verdiğiniz parayı alma şansınız var. Ama yüksek, yüksek Ganyan eklerseniz hele bir de 2 kupon birden tutarsa...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 122 üst, 124 üst dedim arkadaşlar. Şimdi buradaki iddia statistiklerine, maç istatistiklerine bakarsanız arkadaşlar bir kere maçın sıfır gelme olasılığı %10. Tabi Ligler Lig'e değişiyor bu ama arkadaşlar e, genelde %10, %10, %15 civarında yani bir ya da iki gelme şansı %80 civarlarında üst gelme şansı da öyle arkadaşlar. Yani şimdi siz alt yazdığınızda adam gol atmasın diye dırım dırım ama üst yazdığınızda rahat edersiniz.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 3 ganyan ya da 3.75 ganyan verdiğinde ilk yarı ikinci yarı bir maçı komple 8'ine de aynısını yazacaksınız arkadaşlar buraya. Onun tutmasını bekleyeceksiniz. yüzde %70 tutma ihtimali var. O tuttuğunda arkadaşlar en az 120 TL alma şansınız var. Bakın ganyanların böyle bir e, sistemi yapın. Bu formülü uygulayın. Maçları seçin. Böyle ganyanları yüksek olan sonra bu şablonu uygulayın.